Merhabalar, Safran denilince bu muhteşem renk benim aklıma gelir. Türkiye'de safran Safranbolu'nda üretildiği bilinir fakat buna karşın Trakya yöresinde ve Ege'nin iç bölgelerinde de safran üretilmektedir. Hem hafif olması hem de iş gücü nedeniyle kilosu 30-40 bin TL'ye kadar satılmaktadır. Bakın burada sabah çiçekler daha açmadan arıların nasıl çiçeği ziyaret ettiğini görüyorsunuz. Ülkemizde ayrıyeten bu mevsimlerde Safranbolu'na otobüs türü düzenlendiğini de ekleyelim. Peki acaba gerçekte Safran'ın faydaları nedir? Bir kere komşumuz Yunanistan kökenli ve haliyle de eski Yunan tıbbında Safran kullanılmış. Ruhsal durumu iyileştirmek için, sindirim için, afrodizyak ve adet ağrılarını azaltmak amacıyla kullanılmış. Günümüzde özellikle İran kökenli araştırmalarda safran ön plana çıkıyor. Depresyon tedavisinde en az ilaçlar kadar etkili olduğu, hatta yeni etkilerinin az olması nedeniyle tercih edilebileceği söyleniyor. Eğer depresyondaysanız ve çok yiyorsanız, ki bu sık görülen bir şeydir, safran sizin için iyi bir seçenek olabilir. Çünkü safran kullananlarda iştah azaldı, kilo kaybı ve vücut kitle indeksinde düşüş gözlenmiş. Hem antidepresif hem de aynı zamanda afrodüzyak dersem belki çekiciliği daha çok artabilir. Ne demek günümüzde yapılan bazı çalışmalarda sertleşme bozukluğunda ve sperm kalitesinde önemli derecede artış olduğu gösterilmiştir. Hatta koroner arter hastalarında ve tipiki şeker hastalarında bu yönde küçük de olsa bazı çalışmalar bulunuyor. Safranın hem sindirime yardımcı olması hem de adet ağrılarında etkili olmasının yanında sarı nokta hastalığında da sarı kantoran otuyla kullanılabileceği söyleniyor. Ama bütün bunların hepsi küçük çalışmalar ve gözlemsel çalışmalar ve baktığınız zaman 20-30 mg'lık ekstra kapsülleri kullanılıyor. Yurt dışında böyle bir kapsülün fiyatı yaklaşık 40 dolar yani 340 TL civarında yani dolar 8.5 TL olarak kabul ediyoruz. Türkiye'de satılan kapsüllere baktım 1 mg olduğu söyleniyor. Bakın ne kadar büyük bir fark var. Ve 122 TL. Ve içinde safranın haricinde binlerce madde daha var. Yani gerçekten safran konusunda bazı soru işaretleri olabilir. Nitekim Bısır çarşısını ziyaret ettiyseniz ya da aktarlara gittiyseniz Türk safranı diye bir şey satılır. Bu aslında otu denilen safrandan tamamıyla farklı bir maddedir. Bat yeğlesi otu diye bir otu varmış. O da aynı zamanda safran gibi satıldığı da söyleniyor. E safran çayı haliyle içinde pek safran olduğunu zannetmiyorum. Ama pilava meraklı bir ülkeyiz. Safranlı pilav da müthiş olur. Özellikle ben İranlı arkadaşlarımdan yediğim safranlı ve çıtır pilavların tadını hala unutamam. Kusura bakmayın bu kadar pilavdan sonra da doğal olarak acıkmış olabiliriz. İlginiz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.